Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 8-14 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili boğalar Güneş boğa burcundaki yolculuğunu sürdürüyor bu hafta doğan tüm boğa burçlarımızın doğum günü kutlu olsun sağlıklı mutlu başarılı güzel bir yıl dilerim size ve yükselen boğalarımız Güneş yükselen burcunuzun üzerinde önemli bir dönemdesiniz bu hafta boyunca ay ışığını yavaş yavaş küçülütecek son dördün fazına ulaşacak geçtiğimiz hafta önemli bir ay tutulması meydana geldi İlişkileriniz, işbirlikleriniz, yaşamınızda olabilecek önemli değişimler, dönüşümler söz konusu olabilir. Pazartesi günü ay-yay burcunda olacak. Haft, özellikle hafta başında para konuları, finans konuları, muhasebe işleri, banka işleriniz, fatura ödemeleri ve benzeri konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Alışverişlerde biraz dikkat edin. Gözden kaçan detaylar burada yanılgılar yaratabilir. Özellikle hesap hataları olabilir. Pazartesi günü akşam saatlerine kadar ay-yayda. Daha sonra salıdan itibar Oğlak Burcu'na geçecek. Perşembe gününe kadar Ay Oğlak Burcu'nda size duygusal anlamda daha fazla destek olacak. Kendinize daha huzurlu, daha dengeli hissedebilirsiniz. Eğitim gibi konular, medya, basın işleriniz, hukuksal işleriniz, önemli görüşmeleriniz, randevularınız, seyahatleriniz, planlamalarınız, özellikle yurtdışı bağlantılı konularınız hafta genelinde gündeminizde olabilir. Perşembe günü Ay Kova Burcu'na geçecek. Perşembe ve Cuma günü. İş, görev ve sorumluluklarınız özellikle ön planda otorite figürleriyle görüşmeleriniz, konuşmalarınız olabilir ama biraz iletişim sorunları da olabilir. Unutmayın Merkür burcunuzda ve hafta sonuna doğru artık gerilemesini bitirmek üzere yavaşlayacak. Bu sizi zihinsel anlamda biraz zorlayabilir, kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. İletişimlerde kendinizi ifade etmekte sıkıntılar olabilir. Bu durumda aile üyeleriyle, çalıştığınız kişilerle zaman zaman zıtlaşmalar zaman zaman gereksiz inatlaşmalar ve problemler olabilir özellikle Perşembe akşamı Cuma günü bunlara daha fazla dikkatli dikkat etmekte fayda var hafta sonu ay balık burcunda olacak ay balık burcunda ilerlerken daha duygusal daha romantik olabiliriz ama sizin için arkadaşlıklar grup çalışmaları toplumsal konular evrensel konular ilgi alanınızda olabilir pazar günün enerjileri de tabii ki önemli pazar günü gün boyunca ay balık burcunda olacak 14 Mayıs'ta ve yengeç burcundaki Venüs de olumlu bir açı içerisinde olacak duygusal eğilimlerimiz genel olarak biraz daha inançlarımızla ilgili olabilir yani daha çok maneviyata yönelebiliriz. Ee, empati yapma gücümüz artıyor ilişkilerde etki altında da kalabiliriz Tabii ki çevremizi etkisi altında kalabiliriz daha idealist davranışların öne çıkması mümkün Merkür duracağı için zihinsel aktiviteler biraz zorlaşabilir iletişim ve haber alma konularında engeller kısıtlamalar yavaşlamalar olabilir bu nedenle yine gün genelinde dikkat etmek gerekiyor öğleden sonraki saatlerde Ay boğa burcundaki Uranüsü ardından güneşte olumlu açılar içerisinde olacak Heyecan yaratacak bazı değişimler, sürprizler olabilir. Bunlar bize güven verecek konularda olabilir. Genel olarak aslında güven, huzur, istikrar beklentimiz olduğu için eğilimlerimiz, davranışlarımız da bu alanda yoğunlaşabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.